Merhabalar, Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bugün Kur'an-ı Kerim'in ne kadar anlaşılabilir bir kitap olduğunu Kur'an ayetleri ışığında anlatmaya çalışacağım. Geçen akşam adamın birini televizyonda izledim. Kur'an'da 12 tane vav vardır, sen iki 3 tane meal okumakla onu anlayamazsın diyor. Peki ben de ona soruyorum. Ulan Götlek herif, Elmalılı Hamdi 12 tane vavın ne olduğunu bilmiyor muydu? Onun çevirisinden ben bir şey anlayamayacak mıyım? Ömer Nasuhi bilme daha çok yakın bir zamanda Mehmet Okuyan hocamız da yaptı. Daha ismini sayamadığım birçok değerli insan mealler yazdı. Bu insanlar Arapça dilinin ve edebiyatının farkında bilincinde olmayan insanlar mıydı? Kafalarından mı uydurdular? Dikkat edin bu insanlara inanırsanız kendi inandığınız kitaba iftira etmiş olursunuz. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Yani biz Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamayalım. Sizler de bizleri istediğiniz gibi yönlendirin ve duygularımızı, inancımızı sömürün. Şunun bilincinde olmanızı isterim. Kur'an-ı Kerim Arapçadır. Ama Arapça Allah tarafından gönderilmiş bir dil değildir. Eğer öyle bakarsanız en kutsal dil İbranice olur. En çok vahiy onunla geldi. Şimdi Kur'an ayetleriyle anlatmaya başlıyorum.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 Sanki onlara çok uzaktan sesleniyor. Bu ayette ne kadar açık seçik bu cambazlı yapan insanlara gönderme vardır. Bir de Allah'ın sözüne bakalım. Andolsun biz bu Kur'an'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur? Kamer Suresi 22, 32 ve 40 ayetlerde bunu tekrar tekrar vurgulamıştır Allah. Bizim gibi Kur'an'a gönlünü vermiş insanların iddiası şudur. Ortalama zekaya sahip olan her insan Kur'an-ı Kerim'i anlayabilir. Kur'an-ı Kerim bulmaca kitabı değildir. Her insanın anlayabileceği bir kitaptır. Allah'ın emir ve yasakları bunun içindedir. Eğer biz bu kitabı okumazsak nasıl anlayacağız? Bizim iddiamız eğer biz yalan söylüyorsak buyurun Kur'an-ı Kerim ortada. Her gün 10 dakikanızı ayırsanız Üç ayda bitirirsiniz. Biz mi yalancıyız, sizi yönlendiren o sahtekarlar mı yalancı? Kur'an ayetleriyle anlatmaya devam ediyorum. Ey Muhammed, biz Kur'an'ı senin dilin üzere kolaylaştırdık ki... Onunla Allah'tan korkup sakınanları müjdeliyesin, İnat edenleri de korkutasın. Meryem Suresi 97 İşte biz onu, Kur'an'ı böylece apaçık ayetler olarak indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola eriştirir. Hac Suresi 16 Ve Allah ayetlerini size açıklıyor. Allah işin iç yüzünü çok iyi bilir. Tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. Nur Suresi 18 Allah size kitabı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 Kur'an-ı Kerim'e baştan sonra taramanız bile gerekmez. Bizlerden bir söz duydunuz, başkalarından da duydunuz. Bunları karşılaştırmak için Google'dan yazın, hemen ayet olarak karşılığını görürsünüz. Kim doğru söylüyor, kim sizin duygularınızı sömürüyor anlarsınız. Son bir ayetle videomu bitirmek istiyorum. Fatın Suresi 18. Ayet Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Günah yükü ağır gelen kimse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 Rablerinden korkanları namazı özenle kılanları uyarabilirsin. Kim arınırsa sadece kendi yararına arınmış olur. Her şeyin sonu Allah'a varır. Yani burada Allah hiç kimse kimsenin günah yükünü yüklenemez. Kimse de kimseyi kurtaramaz. Ne ben ne de başkası sizi kurtaramaz. Siz kendi kendinizi kurtarabilirsiniz. Bizim söylediklerimizi, başkalarının söylediklerini lütfen birbiriyle karşılaştırın. Ve kitabınızı okuyun. Şunu unutmayın ki sizi cennete siz götüreceksiniz. Ben veya bir başkası değil. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşçakalın.